darbe girişimi sırasında binlerce komando yığdı İngiltere Kıbrıs'a. Bu üsse Abdülhamit döneminde oluşturulan bu üsse ee, indirme yapmak üzere Türkiye indirme yapmak paraşütçü komandolar binlerce komando getirdi. Bak daha önceden darbeden önce getiriyor. Sonra arkasından darbeyi kınıyor. Darbe başarısı olunca darbeyi kınıyor. Hükümet üyesi şahıs da diyor ki İngiltere kınadı diyor. Ya kardeşim Allah aşkına yapma etme, kraliyet donanmasını ta İzmir'in yakınlarına kadar adamlar getirdiler. Türkiye'yi işgal etmek üzere. Binlerce askerle, paraşütçü komandoları hazırladılar. Kıbrıs Rum kesiminde, İzmir, Antalya her yeri işgal edeceklerdi. Yani bütün tanklar dışarı çıkarılacaktı. Askeri tesislerdeki tanklar. Tanklarla Türkiye tamamını işgal edeceklerdi. Ve yüz binlerce kişiyi şehit edeceklerdi. Bir kişi, iki kişi değil. Bak yüz binlerce insanı. İstanbul'u hemen ayıracaklardı. İstanbul ayrı özel bölge olarak ayırıp Avrupa'ya bağlayacaklardı. İzmir'i ayıracaklardı. Antalya bölgesini ayıracaklardı. Güneydoğu'yu hemen özerklik verip ayıracaklardı. Ya yani Türkiye mahvolacaktı. Mehdiyetin zil ve gölgesi altındasınız. 15 dakika gecikmeyle Cumhurbaşkanı bırakmazlardı. Hazreti Hızır devredeydi. Bunları sonra daha detaylı görecekler. Böyle tevafukatı olmaz. Yüzlerce olay Müslümanlar lehine rast gitti.